Tabağın oldukça erken saatlerde çekiyorum bu videoyu. Çünkü keyfim yerinde. Dün borsalar kapandıktan sonra Netflix'in verileri geldi. Bilançosu açıklandı ve bilanço çok olumluydu. Piyasalarda biraz daha da onu yorumlamak istiyordu. Biliyorsunuz bir süredir piyasa yükseliş eğilimine girdi diye düşünüyorum. En azından kısa vadeli bir ayıp hazır rallisi yaşayacağız gibi gözüküyor. Kapanı sonrasında Netflix'in hisseleri coştu. Netflix'in hisseleri coşunca bütün Nasdaq coştu. Ve insanların teknoloji hislerinin bakışlarındaki değişimi hissetmeye başladık. Aslında Netflix bence çok önemli bir iş değil ama nedense Nasdaq borsasında çok önemli bir hisse olarak gözüküyor. Funk yani Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Google o bir tabirdir. Funk hisseleri diye onlardan bir tanesi ve... Nazdağan modun çok belirliyor. Dün Netflix bu yönden sevin dedi, kapanış sonrası müthiş yükseldi. Bugün de Tesla bilançosu geliyor. O da yine çok önemli bir bilanço. Hem benim için hem Nazdağan geneli için. Önce Netflix'i bilançosunu biraz yormayacağız size beraber. Daha sonra da Tesla bilançosu hakkındaki beklentilerimi paylaşacağım. Heyecanlı günlerdeyiz. Şu ana kadar geçen perşembe öne sürdüğüm yükseliş öngörüsü tuttu. Bakalım bundan sonra neler olacak. Hazırsanız başlarız. Müzik Dün gece kapanış sonrası açıklanan Netflix plançasında insanları memnun eden yön, abone sayısında tekrar artışı başlamış olması son iki çeyrektir küçülmeler yaşanıyordu. Bu çeyrek için refinitif 1.1 milyonluk bir artış öngörüyordu ama Netflix onun çok ötesinde büyümüş. Toplam 2.41 milyon yeni abone kazanmış Netflix. Bu oldukça şaşırttı piyasaları. Bu sayede 7.93 milyar dolarlık ciro elde edildi. Bu da geçen seneye göre %6'lık artış anlamına geliyor. Geçen sene aynı dönemde 7.48 milyarlık ciro vardı. Kar Karlılıkta bir azalma var geçen seneye göre. Niye? Çünkü Netflix anladığım kadarıyla fiyatları artırma bir de kur farklarına etkileniyor olabilir. Çünkü Netflix bütün dünyada iş yapıyor biliyorsunuz ve bütün dünyanın kurları Amerikan Dolarına göre geliyorlar Böyle baktığımızda da yüzde %4'lük bir azalış var ama yine de iyi bir kar, 1.39 milyar dolar. Üçüncü çeyrek karı var. Bu geçen sene 1.45 milyar dolarmış. Böylece hisse başına düşen karlık 3.10 dolar oldu. Bu da beklentinin üstündeydi. İşte bu da piyasaları tam anlamıyla coşturdu. Dün aslında kapanışta borsalar yeşildi. Nasdaq 0.90'lık bir artışla günü kapattı. Netflix eksideydi. Fakat kapanış sonrası Netflix %13'e yakın yükseldi. O bütün borsayı da yukarı çekti. Bütün Nasdaq yukarı gitti. Şu anda bakıyorum erken pazarda Nasdaq %1.06 yukarıda gibi gözüküyor. Yani bu günü de yeşil geçireceğiz. Ama bugün yeni bir bilanço geliyor. Önemli bilanço. Netflix'ten daha önemli bilanço. Hem benim açımdan hem de... Aslında dünyanın nereye gitti etsizler çünkü sonuçta Netflix ucuz bir abonelik yani insana onu alıyor olması aslında ekonomi iyiye gittiğini göstermiyor olabilir. Belki insanlar dışarı çıkacaklar netflix'e daha fazla vakit geçirme ekonomik buluyor olabilirler. Ama Tesla öyle değil Tesla otomobil satıyor oldukça da pahalı otomobiller faiz artışlarından etkileniyor olabilir çünkü insanlar araçları krediyle alıyorlar. Çin'de Tesla çok iş yapıyor, Çin pazarı nasıl gidiyor, Çin resesyona girdi bu konu çok endişeler var. O yüzden bütün borsa Tesla'yı büyük bir heyecanla bekliyor. Heyecanlı bekleniyor derken aslında Tesla'nın bu çeyrekte kaç otomobil sattığını biliyoruz. 343.800 otomobil satıldı. Bunun ne kadarlık bir ciroya dönüşebileceği de araç başı fiyatla orantılı bir şey. Wall Street tahminlerinde araç başı fiyatın geçen dönemde aynı kalacağı ortamada düşünülüyor. 55.980 dolarda. Bana kalırsa bu biraz artabilir. Neden? Çünkü belli yerlerde Tesla otomobillere zam yaptı. Ürün miksiyle oynayıp daha pahalı otomobillerin öne çıkarmış olabilir. Yani bunu tam olarak bilmek zor. Ama burada bir farklılık olabilir. Tabii herkesin en çok Artıştığı konulardan bir tanesi brüt karlılık. Wall Street analizleri %27-28 civarında bir karlık bekliyor. Ben %29'luk bir brüt karlılık bekliyorum. Brüt karlılık neye göre değişiyor? Fabrika verimliklerine göre değişiyor. Bu dönemde iki fabrika, Texas ve Almanya fabrikaları hızlandılar. Çin fabrikası tam kapasiteye ulaştı. Geçen çeyrekte COVID dolayısıyla kapalı olduğu dönemler vardı. Bütün bunlara bakınca ben kar marjını artış bekliyorum. Ama Wall Street diyor ki, Enflasyon var, MTA fiyatları arttı, bundan da olumsuz etkilenmiş olabilir e, Tesla. Ben öyle düşünmüyorum. Bunların bir önceki çeyrekte kaldığını düşünüyorum. Orada bir farklılığımız var. Onun dışında genel giderlerde pek bir şey oynamıyor aslında yani onları öngörmek kolay. Bir riskimiz kur farkı riski. Çünkü Tesla satışlarının büyük bölümünü aynı Netflix gibi yurt dışında yapıyor. Amerikan olana karşı hem Euro'da hem Yuan'da zayıflama var. Oradan belli kur farkları gelebilir, orada sürprizler yaşayabiliriz. Onun dışında çok fazla sürpriz yok. Tesla'nın biliyorsunuz iki işi daha var. Enerji işi ve servis işi var. Enerji işi evlere bataryalar ve solar sistemler kuruyor. Onun bilanço üzerindeki etkisi kısıtlı oldu. Gerçi ben orayı geçen dönemden daha olumlu bekliyorum ama görmek gerekiyor. Servis tarafı zaten karsız bir iş. İlanmaz servislerden para kazanmak istemiyorum. O bizim hizmetimizdir diyor. Onun da etkisi az olur. Yana baktığımızda aslında Wall Street'te aramızda 3 kodu uzlaşmazlık çıkabilir. Ortalama araçların satış fiyatları, ortalama brüt karlılık ve acaba yurt dışından bir kur farkı yiyecek mi, tesne yemeyecek mi? Ben bütün bunlarda daha olumluyum. Böyle baktığımızda piyasanın ortalama beklentisi hisse başı 1.07 dolar, ben ise 1.24 dolar Kar bekliyorum. Bu beklentide kadar gerçekleşecek konusunda dün haddinaş kulübü üyeleriyle yatırımla gelecek topluluğu diye onun bir alt topluluğu var. O üyelerle beraberlik sıkı bir bilanço analizi yaptık. O bilanço analizinde de gördük ki aslında Wall beklentisi aşırı karamsar gibi. Ben daha iyi bir sonuç bekliyorum. Peki bu hisseyi nasıl etkiler? Aslında yarın hisseyi sadece bu etkilemeyecek. Elon Musk'ın bilanço ile ilgili açıklamaları etkiliyor olacak. Burada da 3 tane temel meseleyi sorguluyor olacağız. Bir, geleceğe yönelik beklentiler neler? Yani büyüme beklenti devam ediyor mu? Hatırlayanlar vardır mutlaka. Üçüncü çeyreğinin sonunda satış rakamları bir 20 bin beklenenin altında kaldı testte. Tesla onu işte gemilerde mallar diye açıkladı ama piyasa ikna olmadı ve Tesla'nın hissesi senedi sert düştü. Bu konudaki açıklamalarını herkes merakla bekliyor. Özellikle Çin pazarında. Tabii Twitter satın almasıyla ilgili bir açıklama yapacak mı o önemli. Acaba Twitter satın alması için daha fazla hisse satması gerekiyor mu? Satlı mı bitirdi mi? Ne oluyor? Onu çok heyecanla bekliyor herkes. Bir de yeni bir fabrika planı var mı? Verimlilikler nasıl gidiyor? Yani işin üretim, operasyon tarafındaki açıklamalarını heyecanla bekliyor olacağız. Bu nedenle bilanço iyi gelse bile hatta benim dediğimden bile iyi gelse yine hisse senin durumu o açıklamalara açıkası daha fazla. Çünkü Wall Street olayı şöyle bakıyor. Bilanço geçmiş biz gelecekle ilgileniriz diyor. Bilanço Wall Street'in dediği gibi düşük gelsin ama Elon Musk harika açıklamalar yapsın o zaman piyasalar yine coşuyor olabilir. Yarın heyecanla bekliyor olacağız. Kapanıştan sonra açıklanıyor Tesla'nın bilançosu, Biraz da geç saatte açıklanıyor. Ertesi gün herhalde bunları ilgili Bir yayın yaparım. Onda yorumlarız. Piyasalara etkisini görmüş oluruz beraber. Evet, bugünlük de bu kadar. Anlattıklarım ilgizi çekiyorsa lütfen yatırım ve gelecek kurumunu da katılın. Orada dün gece mesela süper bir buçuk saate yakın detaylı bir bilanço analizi yaptık testlere ilgili ve tahminler öne sürdük. Bu tip bilanço tahmini analizleri sadece test için yapmış olmuyoruz aslında. Ekibin üyeleri, toplu üyeleri aynı zamanda eğitilmiş de oluyorlar. Siz de kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Mutlaka bekleriz efendim. Yukarıya ve aşağıya linklerini bırakıyorum. Bir ücretsiz üyelik var. En azından önce ona bir katılın. Ücretli üyeliğe katılıp katılmamaya sonra düşünürsünüz.